Selam Boğa arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir benim güçlü boğacıklarım Efendim sizler için şöyle 30 Ağustos'a kadar benim bu arkadaşlarımın kalbinden geçen kim akıllarından geçen kim yok aklınızda kişi yok kalbinizde kişi Efendim bunların hepsi aynı kişi hiç fark etmiyor ha benim aklım ha kalbim sonuç itibariyle aynı kişiler bitti aklınızda kişi veya kalbinizde hiç fark etmiyor hepsi birdir sevgili arkadaşlarım sizler için 30 Ağustos'a kadar aşıklar açılım ben aşıklar diyorum öyle aklınızda kişi falan yok kalbinizde kişi diyeceğiz sevgili arkadaşlar aşıklar açılımı yapmak istiyorum sizler için sizler zaten duygularınızı biliyorsunuz karşınızdaki aşk duyduğunuz elektrik alıp açılamadığınız kişilerin içinden geçenler hayalleri akıllarından geçenler nasıl partner hayal ediyorlar onlara bakacağız. Tamam mı sevgili boğa arkadaşlarım canlarım benim efendim önce size yeni kanalımı yani tekrarlamak durumundayım bilenler biliyor tabii ki sevgili arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum şöyle bir gözden geçirin izlemeyen arkadaşlarımız var ise tanıtımını yapmak durumundayım canlar çay falı aşk hayatını sadece aşk hayatınız ele alınacaktır canlarım ilk videolarımı yükledim izlemenize sundum Sizleri oraya davet ediyorum sevgili buacıklarım benim efendim lafı daha fazla uzatmadan şöyle bu arkadaşlarımızın Aa, destenin altı çok güzel sürpriz hak ettiğini alma belli ki hakkınız olanı alacaksınız sevgili arkadaşlar benim buacıklarımın aşık olduğu kişiler akıllarından geçen kişiler kalplerinden geçen kişiler açılamadıkları kişilerle bu hale gelecekler mi bir bakalım şöyle siz değilsiniz ama sevgili bu arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum. Siz zaten kalbinizden geçenleri, içinizi, dışınızı biliyorsunuz. Önemli olan karşınızda yine düşünüyor onlara. Onları açıyoruz. Benim sevgili bu arkadaşımın aşık olduğu kişinin hayalleri. Nasıl partner hayal ediyor? Neler düşünüyor? Şöyle bakalım. Hmm, cazibe istiyor. Aman Allah'ım. Harika ama tutuklu. Zafere gideyim diyor tutuklu. Bakın çekim istiyor. Hayranlık duyabileceği kişi gelsin istiyor. Çok güzel buyurun. Beklemede gördünüz mü sevgili boğacıklarım? Ben de şu kartları yani yamuk yumuk yapıyorum arkadaşlar. Tam sizin açınıza koyacağım derken. Destenin altını görüyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Buradakiler kesinlikle siz değilsiniz sevgili boğalar. Bu gördükleriniz karşınızdaki aşık olduğunuz kişi ya da kişiler bitti görüyorsunuz değil mi gel diyor gel ben kısıtlı tutukluyum diyor gel beni aşık et kendine cazibe altında kalmak istiyorum ya ben zafer yapmak istiyorum artık mutlu olmak istiyorum bekle bekle bekle nereye kadar herkes evlenecek diye bir şey yok tekrarlıyorum sevgili arkadaşlarım hem evliliktir hem macera demektir kartımız evlenmek isteyen evlenir evimi yuvamı seven bir insan olmak istiyorum diyor bazı arkadaşlarımızın aşık olduğu kişiler evliliği düşünmez de ya böyle bir insan benim karşıma gelsin ben aşık olmak istiyorum bekle bekle nereye kadar geldiği takdirde hiç sıkıntı değil onunla maceraya atılırım diyor bakın herkes evlenecek diye bir şey yok o yüzden iki boyutlu ben bunu söylemek durumundayım canlar baya da bir Can atıyor sizin bu karşınızdaki Aşk duyduğunuz kişi Bakacağız Bir kart daha çekeceğim Bakayım size tepkisi ne olacak bu insanın Sevgili arkadaşlarım Bakın görüyorsunuz şeytan kartı Şimdi ben burada aşıklar açılımı yapıyorum Aşıklar açılımında Şeytan kartım kötü değil Dediğim gibi aşık olmak istiyor Gelsin biri diyor Beni ne bileyim Cazibesiyle ateşiyle ya beni büyülesin beni aşık etsin yeter artık ben tutukluyum kısıtlıyım ben neden böyle bir insanı ben göremiyorum diyor bakın göremiyor gözler de kapalı el ayak da bağlı vaziyette dışarıya da çıkışı yok ben neden böyle ben niçin böyle bir insanı göremiyorum diyor İç sesi söylüyor bunu güzel kardeşlerim sizin bu aşık olduğunuz kişinin dışı değil kalbi içi. Kimseyle paylaşamadığı duyguları içi tek insan bu bakın şu an beni izleyen bay veya bayansınız bu arkadaşlarım sizin aşık olduğunuz aklınızdan veya kalbinizden geçen her kimse artık bu insanın bakın baştan alıyoruz sonuna kadar hayalleri duygular düşünceler bakın neden böyle birisi gelmiyor? beni etkilemiyor beni cazibesi altında bırakmıyor neden ben böyle bir insanı karşımda göremiyorum ya diyor neden göremiyorum ben ne zaman zafere gideceğim ben ne zaman şöyle ilişki konusunda zafer yapacağım bu nedir bu nasıl bir kaderdir diyor bekle bekle bekle bakın bekliyor burada bayan ise bu insan aşık olduğunuz kişi bayan ise sevgili arkadaşlarım sevgili boğalar Çeyizi hazırlamış, bir şeyleri hazırlamış bu insan. Her şey hazır, hiç kuru bir vaziyet var mı? Yok. Bekliyor. Bekliyor, kısmet bekliyor. Öyle her yoluna çıkanı kabul etmiyor bu insan. Bakın, cazibe istiyor, aşk istiyor, ateş istiyor. Beni etkilesin diyor ya, beni etkilesin. Onunla ben zafer yapmak istiyorum. Bu benim için bir zafer olmalı Çünkü hayatım boyunca ben bunu bekledim. Hala da beklemedeyim diyor. Hayalini gördünüz değil mi? Geldiği takdirde az önce de gösterdim sizi zaten görür görmez gösterdim. Hiç durmam hemen evlenirim diyor. Evini yuvasını seven kart demektir. Bakın kartımız yanı sıra da maceraya atılmak demektir canlar. Şimdi herkes evlenecek diye bir şey olmadığı için birçoğu evlilik isteyebilir. Bu vaziyetin ardından böyle biri yoluna çıktığı takdirde hiç düşünmem evlenir evimi yuvamı seven biri olurum diyor çok azınlık diyorum bakın azınlık olanı örnek veriyorum %15 veya 20 civarı ya evlenmemiz gerekmiyor böyle biri çıkarsa ben aşık olursam etkilenirsem sıkıntı değil maceraya atılırız da diyebilir bakın azınlık söylüyorum bunu çoğunluk olarak açık ve net söylüyorum sekseni. Evlilik. Şu gelsin tamam. Benim için zafer ebediyettir diyor. Hiç merak etmeyin. Şimdi ne yapıyoruz sevgili boğa kardeşlerim, güzel insanlar. Efendim 30 Ağustos'a kadardır bu açılımı. Hani bir aylık yaptım. Evet bakın. Tez canlı bir şekilde hata geçecek karşı taraf. Diyelim ki benim boğa kardeşim karşısındaki bu insana ilanı aşk yaptı. İtirafta bulundunuz. Öyle farz edelim canlar. Şimdi bakacağız. Tek bir kartla bakacağız. Bu insan 30 Ağustos'a kadar o süreç içerisinde yapmış olduğunuz itirafa nasıl tepki verecek? Evet mi diyecek? Hayır mı diyecek? Sıcak mı bakacak? Soğuk mu bakacak? Destenin altı da güzel çıktı ama. E, tabii karıştırıp tekrar bir tane çekeceğim. Bakın bir tane çekeceğim canlar. Bir tanecik çekeceğim. Bakın nasıl da bıkmış usanmış. Nasıl bıkmış usanmış. Sizi bekliyor ya. Vallahi sizi bekliyor. Sevgili arkadaşlar. Etkileyin lütfen. Cazibeni kullan. Etkile onu. Ne tepki verecek size bakalım mı? Sevgili arkadaşlarım. Şöyle çekeyim ki. Evet. Açıyorum. Aa, aman Allah'ım. Delilik kartı geldi. Sevgili Boğa arkadaşım, delilik kartı nedir? Efendim, bir anda karar aşamasına geliyor bu insan. Buyurun, geçmişe örtü çekecek. Görmüş olduğunuz gibi şu olumsuzluklara örtü çekecek bu insan. Karar aşamasına geliyor. Neyse ben şimdi ilk kez yapacağım sevgili arkadaşlar. Bir tane daha atayım mı? Alacağı karar ne olacak bu insanın? Hadi bakalım sizleri ben merakla bırakmak istemiyorum. Bazen bazı kartlar sonuç verir. Aman da aman aman da aman çekmeye gerek yok sanırım. Efendim güvenli ilişki evlilik demektir. Size sıcak bakacak bu insan. Sevgili Boğa arkadaşım güzel insan. Vallahi çekmeyeceğim kötü gelmesin. Bakın gördünüz işte. Bir anda karar aşamasıyla güvenli bir boğa diyecek ben zaten her zaman söylerim yani boğanın dostluğu arkadaşlığı Ya bilmiyorum ya bu nasıl tarif edilir bilmiyorum ki hiçbir zaman için yüzüme gülüp arkamdan iş çevirmemiştir boğa insanı gerçek ciddi söylüyorum en değerli dostlarım boğalardan çıkmıştır hala da öyledir yani böyle güzel insana güven duyulmaz mı? Güvenli ilişki, güvenli evlilik demek. Bakın işte bu diyecek ya. İşte bu aradığım bu diyecek sizin için. Bir anda her şeyi bitirecek. Benden size söylemesi daha da kurcalamayacağım. Vallahi sevgili boğacıklarım benim. Şimdi efendim bu açılma 30 Ağustos'a kadar aşk kartım ne mesaj verecek? Şöyle bir bakalım mı? Bakalım kimseyi ne diyor kimseyi dinleme iç sesine güven diyor dersten çünkü tuttuğum zaman okuyamıyorum sevgili arkadaşlar kimseyi dinleme iç sesine güven diyor karşı taraf iç sesine güvenecek bakın size güven duyacak bu insan iç sesin senin için en doğru rehberlik şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal meleklere sor ilahi rehberliğe güven içini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap doğru Sevgi varsa korku yok diyor. Ne demek istiyor burada mesajımız? Sevgili bu arkadaşım bu kişiyi seviyor musun? Bu kişiye aşık mısın? Öyle beni reddeder. Bana kötü davranır. İşte ne bileyim gururumu incitir vesaire. Bunları düşünmeyeceksin. İç sesini kalbinin sesini dinleyeceksin. Gideceksin açılacaksın diyor. Korku yok sevgi aşk varsa korku duymayacaksın diyor ya karşı tarafında canına minnet Allah aşkına yanmış arkadaşlar ya yanmış yalnızlıktan içi yanmış içi içi ben ne diyeyim görüyorsunuz bakın siz itirafta bulunduğunuz an itibariyle çıldırıyor adeta daha ne olsun efendim bu açılımımıza meleğim ne verecek sizler için yüreğindeki işi yap diyor buyurun ikisi birden aynı mesajı veriyor yüreğindeki işi yap kalbin kalbinizi dinleyeceksiniz ya kalbiniz gerçekten bu insana aşık mı seviyor musunuz bitti ötesi yok yüreğindeki işi yap bereketi gelecek diyor aman Allah'ım evet gelecek güven geliyor sevgili arkadaşlarım sevgili boğacıklarım benim efendim çok güzel çıktı lütfen sevginizi aşkınızı ne olursa olsun itiraf edin Dünyanın en güzel şeyi sevgi aşk gibi şeyler ya ya bunun üstüne daha ne olabilir gidin kavga edin demiyorum ki gidin birbirinizi vurun kırın demiyorum sevginizi aşkınızı itiraf edin diyorum değerli arkadaşlarıma karşı tarafına canına minnet zaten bıkmış artık bu hayattan ah benim güzel güçlü boğacıklarım efendim bu açılımımızın sonuna geldik tekrarlıyorum sevgili arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız. Kanalıma aboneliklerinizi bekliyorum benim güçlü boğacıklarım şöyle bir gözden geçirin izleyin sevgili arkadaşlar daha sonraki yükleyeceğim videolarımla da göreceksiniz zaten detaylı bir şekilde sadece aşk hayatınıza hitap edecektir çay falı aşk hayatınız kanalım oraya da bekliyorum efendim buraya da bekliyorum her an her yere sizleri ben bekliyorum öyle diyorum artık sevgili boğacıklarım bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz benim masamda baya bir kaymış. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa kitlem daha çok genişleyecektir. Açılımlarım tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. İnşallah aşık olduğunuz kişilere kavuşursunuz. Hoşçakalın kalın sevgili boğacıklarım.